Orhan'ın banka hesabında 4522 lira 8 kuruşu var. Orhan banka hesabına 875 lira 50 kuruş daha yatırıyor ve sonra da hesabından 300 lira çekiyor. Orhan'ın banka hesabında ne kadar para kaldı? Soru bu. İlk olarak Orhan'ın banka hesabında 4522 lira 8 kuruşu var. Bunu yazalım. 4522.08 lira. Sonra 875 lira 50 kuruş daha yatırıyor. Yani 875.50 lira eklemiş oluyor. Bir hesaba para yatırınca o hesapta bulunan parayı değiştirmiş yani arttırmış oluyoruz, değil mi? Peki o zaman hesabına 875 lira 50 kuruş eklenirse hesabındaki toplam para ne kadar olacak? 1 liranın kaç kuruşa eşit olduğunu biliyorsak basit bir toplama işlemiyle bu sorunun cevabını bulabiliriz. 1 kuruş 1 liranın yüzde 1'idir. Değil mi? Elimizde 8 artı 0 eşittir 8 var. 0 artı 5 de 5 eder. Ondalığımız hemen şurada. 2 artı 5, 7. 2 artı 7, 9. 5 artı 8, 13 edecek. 3'ü şuraya koyalım. Elde var 1. 1 artı 4, 5 eder. Demek ki, 875 lira 50 kuruş yatırdıktan sonra, banka hesabında 5397 lira 58 kuruş oluyor. Ve sonrasında, banka hesabından nakit olarak 300 lira çekiyor. O zaman, 300 lirayı hesapta bulunan toplamdan çıkarmalıyız. Böylece, hesabından 300 lira çekmiş olacak. Buraya birkaç tane sıfır ekledim ama, ondalık işaretinin sağında oldukları için aslında bu sıfırların hiçbir değeri yok. Yani 300 TL ile 300.00 0, TL'de bulunan 0 kuruşlar aslında aynı değeri ifade ediyor. E şimdi çıkarıyoruz. 8 eksi 0, 8 eder. 5 eksi 0, 5 eder. Ondalık ayracımız şurada. Ondalık ayrıcımızı da koyalım. 7 eksi 0, 7 etti. 9 eksi 0, 9. 3 eksi 3, 0. 5'in altında bir şey olmadığı için 5'i doğrudan aşağıya yazıyoruz. Yani sonuç olarak Orhun hesabında 5097 lira 58 kuruş kalmış oluyor.